Cep telefonunuz varsa arkadaşlar bu videoyu izleyin. Şarj tasarrufu yapmak. Telefonunuzu siyah tema kullanarak şarj tasarrufu sağlayabilirsiniz. Siyah tema şarjın süresini uzatmada size yardımcı olur. Diğer beyaz ekran temasından 2 kat daha fazla şarj gitmektedir siyah ekranda. Ya da siyah ile beyaz arası tonlar seçebilirsiniz. Bu da şarjın daha uzun gitmesinde yardımcı olur. Şarjın %1 olması durumunda ne yapacaksınız? Olmadık zamanda şarjınız bitmek üzere ve telefon size lazım. Ne yapacaksınız? Sallayacaksınız telefonunuzu arkadaşlar. Biraz salladıktan sonra şöyle birkaç defa salladıktan sonra 10 dakika kadar zaman kazanabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde dursun. Lazım olabilir. Kayıp cep telefonunuzu bulma. Bakın bu önemli. Bu sayede cep telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda size yardımcı olabilir bu fikir. Arama çubuğuna yani e, arama çubuğunun ne olduğunu biliyorsunuz. Android device manager. İngilizcemiz olmadığı için kusura bakmayın bunu yazıyorsunuz dondurup okuyabilirsiniz. İlk arama sonucunda tıkladığınızda ilk gelen e, pencereyi tıklıyorsunuz. Orada bir harita geliyor arkadaşlar. Haritanın üzerinde cep telefonu işareti var. Onu tıklayıp şifre ya da posta adresinizi yazdığınızda tıkladığınızda harita üzerinde cep telefonu sinyal bildirimini ve yerini gösteriyor arkadaşlar. Bir de hemen onun yanında kitleme var. Kilit resmini zaten göreceksiniz. Asma kilit resmi var. Res, e, telefon resminin hemen üzerinde. Bunu tıkladığınızda telefonunuzu kilitliyor arkadaşlar. Bir özellik daha var. Hemen onun yanında. Üçüncü özellik çarpı işareti var. Telefon resminin üzerinde. Bu da sizin telefonunuzu kapatmanızı sağlıyor. Uzaktan doğru. Bakın bu çok önemliymiş arkadaşlar. Telefonunuzu büyütecek olarak kullanabilirsiniz. Telefonunuzun kamerasını bir büyütece çevirebilirsiniz. Bir şeyi büyütmek, bakmak istediğinizde. Peki nasıl? Ee, parmağınıza küçük bir damla su alıyorsunuz su damlacığı arkadaşlar ve kameranın üzerine koyuyorsunuz fakat çok küçük olacak bu damla sonra bakmak istediğiniz neyse oraya kamerayla bakın büyüteç özelliğini göreceksiniz arkadaşlar damla çok küçük bir damla olacak telefonunuzu fare yani mouse olarak kullanabilirsiniz mouse kablosunu telefona bağlayabilirsiniz arkadaşlar mouse'u da telefon üzerinde kullanabilirsiniz telefonunuzun ömrünü nasıl uzatar? uzatarız? bir de bu var Telefonumuzun şarj kısmındaki pislikler ömrünü kısaltır. Normalde telefonunuzu temizleyebilirsiniz ama şarjın girdiği o deli temizleyemezsiniz. Bunu önlemek için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Temizlemek için, bunu temizlemek için şırınga bir tane plastik şırınga. Bu şırıngayı hava çekin. Sonra bu havayı hemen ucunu şarj bölümüne şöyle tutun içine e, sokun. Sonra şarjı e, şarj bölümüne bu havayı püskürtün. Böylece oradaki toz ve Tirde oradan temizlenip telefonun ömrünü uzatabilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzu dinleme cihazı yapabilirsiniz. Bunun için casus yazılım yüklü olması lazım. Bu yazılım ön yüzde görünmüyor. Arka planda sessiz sessiz çalışıyor ve bunu başka birisinin ya da başka bir yerden tespit etmek çok zor arkadaşlar. Telefonunuza misafir modu ekleyebilirsiniz. Zaman zaman telefonunuzu bir arkadaşa ya da birine vermeniz gerekebilir. Gizliliğinizi korumak isteyebilirsiniz. Telefonunuzda bu mode özelliği vardır.